Bu resmin renklerinde bir tahribat olduğunu görebilirsiniz. Bakır pigmentleri içeren yeşil kısımlar olması gerektiği gibi değiller. Bakır pigmentleri ne yazık ki kumaşı tahrip etmiş. Resmin arkasını çevirdiğimizde yeşil boya kullanılan alanların günlerce küçük parçaya ayrıldığını görebiliyorsunuz. Dökülen parçaların resimle destekleyici kumaş arasında kalmış olması Oldukça şaşırtıcı. Resmi yerinden alıp yuvarlayarak yavaş yavaş açarken bu parçaların her birinin nereden düştüğünü anlayabiliyordum. Bunlar topladığımız parçalar. Bu parçaların her birini yara bandına benzeyen bir Japon kumaşını kullanarak yerlerine sabitliyoruz. Resim hassas olduğu için o kadar az yapıştırıcı kullandık ki parçaların sağlamlığından pek emin değilim. Açıkçası çok uzun ömürlü olmayacak gibi duruyor. Bu gördüğünüz şey jelatin. Bu da yıkanmış ve kurutulmuş özel bir deniz yosunu. Yapıştırıcımızı bunu pişirerek hazırlıyoruz. İşi mümkün olduğunca kısa bir sürede bitirmeyi amaçlıyorum. Fakat bu zaman gerektiren ve hassas bir süreç. Bu çalışmanın çok kısa bir sürede tamamlanması gerekiyor. Yara bandına benzeyen kumaş parçaları çıkarıldığında sadece 3 günümüz var. Bunun için Japon kumaşını resmini aynı renklere boyayıp ıpranmış kısımları bölge bölge tamir et. İşte bu sayede yeşil bambaşka bir renk gibi değil de hala yeşil gibi görünüyor.